Bir önceki derste anlattığımız notalar, yazıldıkları zaman bir ritim oluştururlar. 4 çeyrek nota muntazam bir ritim oluşturur. Eğer farklı nota değerleri kullanırsak, daha farklı bir ritim elde ederiz. Örneğin, Bramson Akademik Festivali'nin üvertürünü dinlediğimizde, çeşitli nota değerleri duyarız. İlk ölçüde 8 adet sekizlik nota bulunur. İkinci ve üçüncü ölçülerde ise, bir çeyrek nota, iki sekizlik nota, bir çeyrek nota, İki sekizlik notadan oluşan bir kalıp devam eder. 4. ölçüde yine 8 adet sekizlik nota vardır. 5. ölçü bir çeyrek nota, 2 sekizlik ve 2 çeyrek nota ile ilerler. Altıncı ölçüde 2 adet yarım nota bulunur. Bazen notanın yanında bir nokta görürüz. Şu anda ekranda yarım notadan sonra gelen noktayı görüyorsunuz. Bunun gibi her nokta, yanına yazıldığı notaya, o notanın değerinin yarısı kadar uzunluk ekler. 4 bölü 4 zamanında 4 dörtlük zamanda, bir yarım nota 2 vuruş sürer. Bunu biliyoruz. Yarım notaya bir nokta eklersek, süresi 3 vuruşa çıkar. Bunu yazmanın ikinci bir yolu daha vardır. Yarım notanın yanına bir çeyrek nota yazılır ve iki nota aşağıdan veya yukarıdan bir bağ ile birleştirilir. Noktalı bir yarım nota ve bir yarım notayla bağlanmış bir çeyrek nota aynı şeydir. Beethoven'ın 5. senfonisinin son muvmanının ortasına baktığımızda, ilk ölçüde bir yarım notayı bir çeyrek notanın takip ettiğini görürüz. İkinci ölçü 4 adet çeyrek nota ile devam eder. Bu şablon pek çok defa tekrarlanır. Oboalar, klarnetler ve fagotlar bu şablonu üç defa çalarlar ve devamında tüm orkestra forte yani yüksek tuşeyle aynı şablonun bir yorumunu çalar. Artık noktalı bir çeyrek notaya baktığımızda, buradaki noktanın, çeyrek notanın yarısı değere, yani sekizlik notanın değerine sahip olduğunu biliyoruz. Bunu sekizlik notayla bağlanmış bir çeyrek nota olarak da yazabiliriz. Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisi'nin son movement'ına baktığımızda, dinleyeceğimiz melodiyi oluşturan notaların şöyle olduğunu görürüz. Birinci ölçüde bir yarım notayı iki çeyrek nota takip eder. İkinci ölçüde, noktalı bir çeyrekliği bir sekizlik nota ve sonrasında bir yarım nota izler. Üçüncü ölçüde, bir yarım notadan sonra bir çeyrek nota ve devamında iki sekizlik nota gelir. Ve dördüncü ölçüde, noktalı bir yarım notadan sonra bir çeyrek nota gelir. Şimdi, Çaykovski'nin dördüncü senfonisinin son muvmanının açılışına bakalım. Burada, onaltılık notalarla karşılaşacağız. Birinci ölçüyü, bir yarım notayı takip eden noktalı bir çeyrek nota ve bir sekizlik nota oluşturur. İkinci ölçü ise, tamamen onaltılık notalardan meydana gelir. Üçüncü ölçüde, üç vuruş onaltılık notayı, İki adet sekizlik nota izler, dördüncü ölçüde ise sessizlik hakimdir. Bu sessiz kısımları sus ya da es dediğimiz işaretlerle belirtiriz. Her nota değerine denk gelen bir es vardır. Tam notalık bir es, dizdeki çizgilerden birinin altındaki dikdörtgen bir şekilde gösterilir. Yarım notalık es, bu çizgilerden birinin üstündeki dikdörtgen blokla belirtilir. Çeyrek notalık es, ekranda gördüğünüz bu şekle benzer. 8lik es ucunda bayrağı olan bir sapla gösterilir. 16'lık esin 2, 32'lik esin ise 3 bayrağı vardır. Esleri izleyen noktalar, aynı notalarda olduğu gibi, izlediği değerin izlediği esin yarısı değerine sahiptir.